Ayrık logaritma problemi. Bir yönde kolay, diğer yönde zor olacak sayısal bir işleme ihtiyacımız vardı. Bu ihtiyaç bizi saat aritmetiği olarak da bilinen modüler aritmetiğe yöneltiyor. Mesela 46 mod 12'yi bulmak için 46 birim uzunluğundaki bir ipi, çevresi 12 birim olan bir saatin etrafına doladığımızı varsayalım. Burada saatin çevresi modüldür. İpin ucunun denk geldiği nokta, sonucu verecektir. Yani 46 mod 12, denktir 10 diyebiliriz. Çok kolay. Şimdi bunun işimize yaraması için modül olarak bir asal sayı kullanıyoruz. Mesela 17. Sonra 17'nin asal bir kökünü buluyoruz. Yani bu örnekte 3. Bu kökün şöyle önemli bir özelliği var. Farklı üsleri alındığında, çözüm saatin her tam noktasına eşit olarak dağılıyor. Burada 3 üreteç olarak adlandırılıyor. 3'ün üssünü herhangi bir x sayısına yükselttiğimizde çözüm eşit olasılıkla 0 ile 17 arasında kalan tam sayılardan biri olacaktır. Fakat bu işlemin tersi zor. Mesela sonucun 12'yi vermesi için 3'ün üssünün kaç olması gerektiğini bulmayı deneyin. Buna Ayrık logaritma problemi deniyor. İşte tek yönlü fonksiyonumuzu bulduk. Uygulaması kolay, fakat tersine çevrilmesi zor. 12 sonucundan hareketle, 3'ün uygun üslerini bulmak için deneme-yanılma yönteminden başka çaremiz yok. Peki, bu ne kadar zor olabilir? Evet, küçük sayılar için kolaydır. Fakat yüzlerce basamaklı bir asal modül kullanacak olursak, çözüm pratikte imkansız hale gelir. Dünya üzerindeki işlem gücünün tamamına erişiminiz olsa bile tüm olasılıkları denemek binlerce yıl sürebilir. Yani tek yönlü fonksiyonları güçlü kılan, tersine çevrilebilmeleri için gereken zamandır.